Herkese merhaba, sama hoş geldiniz. Ben Emire. Bugün Essence'larla devam edelim istiyorum videomuza. Essence'lar cildimizi onaran, nemlendiren, içeriğine göre güneş koruması bile sağlayan, lifting etkisi yapan, elastikiyet kaybını önleyen gerçekten muhteşem ürünler. Genelde serumlarla ya da toniklerle kıyaslanıp karıştırılıyorlar. Kimiler için gereksiz olan bir ürün ama benim için kesinlikle temel taş olan bir ürün. Yani baş tacı diyebileceğim cinsten. Ee, yıllardır kullanıyorum. Size böyle çeşitli essence'larımdan getirdim. Göstereyim diye yanımda. Ee, ben aslına bakarsanız şu Laneige'in büyük şişesini saklamıştım. Size göstereceğim diye. Bir de Primera'nın Sisa Essence'ının yine aynı şekilde büyük boylarını saklamıştım. Bu video için. Özel bir kutu yaptım. Kutuyu bulamıyorum. Komik bir şekilde şu ürünün Sisa'nın e, kutusu duruyor ama <gülüyor> yani içerik yok. Nereye gitti hiçbir fikrim yok. Bulursam tekrar gösteririm. Anlatırken göstereyim. Hera'nın Cell Essence Cell Bio Fluid e, diye bir ürünü var. Ben bunu yıllardır kullanıyorum. Çok severek kullanıyorum. Tıpkı Sulaso gibi bir fikrim yoktu bunu alırken. İlk aldığım ürün şu e, Laneige'di. Yani Kore'den aldığım ilk ürün ve aynı zamanda ilk ama o Pasifik markası benim için muhteşem bir markaydı. Hala öyle o kadar güzel etkisini görmüştüm ki tekrar bir şey almaya gerek duymamıştım. Başka bir ürün kullanmaya da ihtiyaç duymadım yıllarca. Tek başına onu kullanıyordum. Ee, ve sonrasında biz bu sunshot olaylarına başladıktan sonra ablamla işte çeşitli markaları da yine aynı e, şirketten olmak üzere yani Amor Pacific'ten getirmeye başladık. Ve kendim için şu Heresel Essence almıştım ablam için de aynı zamanda. Ee, bunu ilk kullandığımda ne Gerçekten muhteşem bir etkisi vardı, abartmıyorum. Bir de bunun yanında bir kendine özel pamuğu var göstermek istiyorum. Bu da muhteşem bir pamuk. Şöyle tırtıklı bir yapısı var. Tırtıklı bir yapısı var. Görünebiliyor mu bilmiyorum ama sanki o biraz deforme olmuş gibi geldi. O yüzden değiştirdim hemen. Yani şöyle söyleyeyim, bu tırtıklı tarafı peeling etkisi yapıyor cildinize. Bunu buraya döküp yüzünüze işte ekstra mesela peelingle uğraşmak istemediğiniz bir gündeyse bununla peeling yapabilirsiniz veya normal tarafına dökersiniz. Şöyle cildinizde bekletirsiniz iki tarafta. Kağıt maske etkisi yapar ki ben bunu ilk kullandığımda kağıt maske hediyesi vardı yanında. Onunla kullanmıştım. Muhteşem muhteşem bir etkisi vardı. Cilde parlaklık veriyor, nemlendiriyor, yaşlanma karşıtı bakım yapıyor ve zaten üzerindeki her şey, içerindeki her şey cildin kendi doğasında olan maddeleri sahip genel olarak. içerik listesi de zaten kavanozun içinde yazıyor. Ben bunu genelde pamuksuz kullanıyorum. Direkt elime alıp yüzüme uygulama yapıyorum ama şu an makyaj olduğu için yapamayacağım bunu. Ee, yine de elime dökmek istiyorum ama gösterebilmek için içeriğine başlamadan. Şöyle yaklaştırayım birazcık şeye. Su gibi böyle. Su gibi bir şey ve azıcık ellerimde bakımlansın. Cilt tarafından hemen emilen bir ürün. Asla yapış yapış olmuyor. Tek başına bile kullanabilirsiniz yazın. Bu işlere başladığımız dönemlerde cildim kötü durumda değildi açıkçası. Parlaklık yoktu sadece. O soy kullandığım zaman aydınlanma yaşadım diye anlatmıştım size de. İşte e, o parlaklık sorunum bunları kullandıktan sonra sıfırlandı. Çok güzel oldu cildim öyle söyleyeyim. O yüzden Heresel Essence'i her zaman herkese tavsiye ederim. Bu arada e, Heresel Essence öyle ucuz bir ürün değil. Türkiye gelişi çok daha oradan çıktıktan sonra çok daha fazla maliyetlere sebep oluyor. Dolayısıyla benim cildime iyi gelen bir şey size gelecek diye bir kanun olmadığı için yani DNA'mız farklı neticede gerçekçi olalım. O yüzden böyle ürünleri, böyle pahalı ürünleri özellikle alırken bence deneme boyları varsa mutlaka almanızı tavsiye ederim. Çünkü cildinize kötü gelirse en azından ee, içinize dert olmaz. Ben çok üzülürüm. Eskiden böyle çok yaşardım. Bir ton para sayardım bir ürüne. Sonra böyle ya sivilce yapardı ya alerji yapar, bir şey yapardı böyle. Yani o paraya mı acırsın, cildine mi acırsın, ürün çöpe gitti, ona mı acırsın? Üzücü bir durum. O yüzden her zaman en başta böyle o minik tester boyları ya da işte böyle 15 15'lik falan gibi boyları almanızı tavsiye ederim. Şu anda Heresal Essence'ın da böyle minik boyları var. Ee, Aquabolic serisinin içerisinde yer alıyor. Çok güzel bir sektir. İçinde Aquabolic serum, krem vesaire şeyler var. Ee, kesinlikle tavsiye ederim o set almanızı. Hem bu güzelliği kullanırsınız. Hem de diğer ürünleri de denemiş olursunuz. Tavsiye ediyorum. Sanşat da var. Bu benim muhteşem ürünüm. Ee, ve Eczamaların geçmeyecek, bu kaşıntılara alışsan iyi olur diyen doktora inat gidip Kore'den sipariş verdiğim bir üründür. Hiç de bilmiyordum. Cildime zarar verme ihtimali de vardı ama zaten piyasadaki hemen her şeyi kullanıp yeterince zarar görmüştüm. Daha ne kaybedebilirim mantığındaydım. Aldım. Ve sonuç muhteşemdi. Cildimi iyileştirdi. 30 mil bir serumu normalde sanıyorum ben düzenli sabah akşam kullandığım zaman... 2,5-3 ayda bitiriyorum. Ee, ama bu o kadar bereketli ki zaten 60 ya da 70 mildi şu an hatırlayamayacağım. Ee, zaten mil olarak çok fazla bir de ekstra bereketli bir ürün. Onun da yapısı şöyle göstereyim hemen. Bakın. Ne böyle krem gibi ne böyle su gibi hafif biskozumsu bir yapısı var. Ben onu hep serum olarak düşünerek kullandım açıkçası. Ama aslında o bir essence. Cilde parlaklık veriyor. Şu glowy skin dedikleri olay var ya. işte bu onun anahtarı diyebiliriz. Makyaj öncesi çok güzel bakım yapıyor. Ve her cilt tipine uygun. Rosacea'sı olan kime verdiysem, egzaması olan kime verdiysem hepsi bana teşekkür etti. Öyle söyleyeyim. Çünkü ben de, benim de cildim bana teşekkür ettiği için ben de başkalarını önermekten hiçbir zaman çekilmedim. Üzerine uygulanan ürünün de etkisini arttırıyor ee, ve de daha iyi, daha az kullanılmasını sağlıyor demek doğru olur sanırım. Ablam da öyle gözlemlemişti. Çünkü biz bunu aldığımız zaman, yani bu işe başlamadan önce sadece bunu alıyorduk ablam da bende de. Birkaç ürün daha aldık ayoktan da sonra bir ara göstereyim. Saklamışımdır kesin size göstereceğim diye. Bu e, ürünü Estee Lauder'ın Day Wear kremiyle kullanıyordu ablam ve Dewy kremi normalde kullandığından daha geç bitirmeye, yani normalde bitirdiği süredeyim ki 3 ayda 6 ayda bitmeye başlamıştı. Onun bile kullanım ömrünü uzattı. O kadar güzeldi. Ee, bu da şu anda bu arada tıpkı bu boyda olduğu gibi bir set içerisinde satışta Sanchat'ta. Oradan alabilirsiniz. Tavsiye ederim. Yani e, hepinize tavsiye ediyorum bir essence kullanmanızı. Şunu kullanmak isterseniz mutlaka o güzel Aqua seriyi almanızı tavsiye ederim. Şunu kullanmak isterseniz de beyazlık setimiz daima orada duruyor. Bugün iyi hissettim bu videoyu çekerken umarım size de etki etmiştir yani size hissetmişsinizdir. Çok sevgiliyiz Heranla ben size veda ediyoruz. kendinize iyi bakın görüşürüz.